Oh, my God. Size hediye almıştım. Onu getirmek için yukarı çıktım aslında. Pick up bonusu oldu. <gülüyor> Buyurun. Açmayacak mısınız? Açarsam gidecek misin? Hemen gideceğim. Söz ver. Söz. Tamam o zaman. Bak sadece açıyorum. Beğendiniz mi? Çok beğendim. Nirvan'a... Şehzade. Ne bu hediye? Ne bu? Kendini sevdirmek için mi? Ben rüşvetle adam sevecek adam mıyım? Nervana hazretleri! Efendim beni yanlış anladınız. Ben nezakete elin boş gelmesin diye. E, Pastada getirdim isterseniz. E, severseniz aşağıda var. Aşağıya söyleyeyim bir tabak yukarıya olasın. Bir dakika. Buraya gel, gel, gel, gel buraya gel, gel, gel, gel. Kendi evin gibi tabii canım, sen rahat davran. Seslen, pasta getirsinler. Şıklat parmağını, çay getirsinler. Kendi köşkünüzle, sarayınızla karıştırdınız herhalde. Nirvana hazretleri. Bakın ben öyle bir adam değilim, beni çok yanlış anlıyorsunuz. Dur bakalım, yanlış anlamış mıyım? Gelirken çocuklara, bayanlara pasta... ...yaşlı ve huysuz ihtiyarlara müzeyen senar pla Hayır, bakın ben o anlamda söylemedim. Yavru, ben o paşazade adını alışverişi yaparken daha ikna edici olsun diye kullandım. Yoksa Allah'a şükür ne yaşlıyım ne de huysuz. Allah bahçedeki ağaçları sökecek kadar da gücüm kuvvetin yerinde. Maşallah, maşallah. Tosun gibisin. Çok dinçsiniz. Ha. Peki, kapak? Nasıl kapak? Ka ka kapak hangi kapak? Açık arttırmadayken hani o bir verirsen iki katı veririm derken bana uygun gördün. Kapak! Yakışmış mı kapak? Ha? Yakışmış mı? Yakışmış mı? Ha? O kapak, o ha. kapak benim terbiyesizliğim efendim. Öyle mi? Senin terbiyesizliğin ha? Bana başka? ...tarsında bir ihtiyar olsaydı, kapaklar, vidalar kırla gidecekti ha! Ne diyeceğimi bilemiyorum, gerçekten ellerim kırılaydı da... ...kırayım, kırayım elini, kırayım. Kırayım ben, ben kırayım ben. ben, kırayım, kırayım ben, ben. Mecazi anlamda söyledim. <gülüyor> Ay. Kendiniz alırsınız artık. Arda nerede? Tuvalette galiba hâlâ abla. Durun ben bir bakayım ona ya. Git bak bakalım düştü mü ne yaptı tuvalete bu çocuk? Hiç tuvalete muvalete girme evlerinde tuvalet yok ya. <gülüyor> İlahi Ferit ay ay. Anne bu bizim misafir ablımız değil mi? Evet. Arda getirdiği öbür paket nerede? Şimdi sen buna bu kadar para verdin. Ne aldım biliyor musun? Ee, evet tabi. Ee, müşerref. Ne müşerrefi be? Müzeyyen, Müzeyyen Senar. Evet tabi ben aslında biliyordum da şimdi. Müşerref aka o başka. O, o da çok harikadır, o da muhteşemdir ama müzeyyen, müzeyyen senar, duayen'dir. Aldığı şeyden haberi yok. Hayır biliyorum, ben aslında hepsini biliyorum. Ne biliyorsun be, ne biliyorsun? Gel otur bakayım dinle o zaman, madem biliyorsun. Gel, otur. Otur, otur, otur. Gel, otur. Evet, teşekkür. ...Müzeyyen Hanım'a yaptığın saygısızlıktan dolayı ayakta dinleyeceksin. Yaslanma! Dayanma bir yere! Çekil! Allah Allah! Arda, ne oluyor ayım? Arda iyi misin sen? İyi canım, bir şey oldu yok, Türk gibi! Arda! Arda iyi misin? Çekil ne? Boğuz Bey? Ne bu çocuğun halebeti benzi atmış. Ne var halinde? Bak, Ferit bana hediye almış. Plak almış, hem de hangi plak? Bak. Aa! Babacığım bu sizin dün internette arttır arttır alamadığınız bir türlü... Nirvana. Nirvana sen misin? Sorma. Yandın sen. Oğuz abi plağı alamadığı için çok fena kızdım. Aslında sen bu plağı aldığın anda bütün olay bitmişti biliyorsun değil mi? Şu andan itibaren prestij mücadelesi veriyorsun. Heh. Ya bir durun. Aa, Ferit. Hı? Kimsenin prestij mücadelesi ver yok, kimsenin yandığı yok. Oğuz Bey, bu çocuk bu plağı açık arttırmada arttırdı değil mi sen onu bu hale getirdin? Eda Hanım, benim arttırmasına bir şey söylediğim yok. Yani üstü çirkin, üslubu. Üslubu çirkin, üslubmuş. Plağı kaptırdığımı hazmedemiyorum diyemiyordu da. Eda ne? Ya siz plağı kaptırsanız yine iyi babacığım. Kızı kaptırmayın da. Çünkü aşağıda herkesin gönlünü fethetti. kız Kıskan. Gönülleri fethetmek bir şey değil. İstanbul'u fethedeceksin, İstanbul'u! Tebrik ya. ederim, Hücre öğretmen bayırt çocuğu ya! Rica ederim ne zaman isterseniz aynısını yaparım, aynısını ya, bak, yaparım. otur şuraya gelsin. tansiyonu aynısı getiriyorum. <gülüyor> Oğlum kumayı getir. Vallahi şak diye bayıldı çocuk. Hayır, bir mi? İnceden gözüme girdi vallahi olan. Biz yukarı çıkana kadar Doktor Mengeli çocuğa kim bilir ne işkenceler yapmıştır. Bak o kadar başına buyruk çocuk içine atmış. Hiçbir şey de söylememiş yani. Kızımızı gerçekten seviyor galiba Peki benimkinin plağı boş ver de Ceren'i kaptırma çıkışı abla. Vallahi bazen o kadar dangul danguldungul düşünmeden konuşuyor ki ağzım açık kalıyor vallahi. Vallahi. O zaman o küçük ağzını kapat da aşkım sinek kaçmasın. Olur mu? O halde ben gideyim. İyi geceler. Niye aklına her geleni söylüyorsun Ferit? Benim de bir sorum var. Sorabilir miyim? Sor. Tamam. Niye ben yanlış bir şey yapınca herkesten daha fazla tepki görüyorum? Hı? Aman bir hata yapmayayım yani, önce babam sersemletiyor, arkasından aa vuruna balıya yani. Ama Ferit ben... Ve ne yazık ki ben senin bir kere de durun, yapmayın, vurmayın dediğini duymadım hayatım. Şimdi ben yatmaya çıkıyorum, iyi geceler. Dün gece de uykun alamadın tabii, geç geldiğin için. Matbaaya iş bağlamak için bir arkadaşımla buluştum, laf lafı açtı, muhabbet uzadı işte, ne? Niye? İşler kötü mü? Hayır işler gayet iyi hayatım. Bir sorun yok. Sadece temizlik yapmaktan ve fırça yemekten gına geldiği için biraz daha prestij kazanabilmek için böyle kendimi paralıyorum o kadar. Kendini paralamana gerek yok Ferit. Biraz daha düşünerek hareket etmen yeterli. Canım. Ben ayrıca ateşli bir hastalık geçirip havale falan geçirip sonradan böyle olmadım ki. Ama o zaman babamın damadı, benim de kocam değildin Ferit. Yazdan beri güreşiyorlar. Kendi aralarında da paslaşmışlar. Yes. <gülüyor> Efendim. Allah'ın emri... ...Peygamber'in kavliyle... ...sevgili Oğuzcuğum... ...aldım verdim ben seni yendim. <gülüyor> ne dersin? Bilmem aslında... Kutumda kırmızı var ama, kızım sen ne dersin? Acıbadem Badem Belediyesi'nin bana verdiği yetkiye dayanarak sizi karı koca ilan ediyorum. <gülüyor> Yaman kardeşim. Kızımı sana vermeyeceğim de kime vereceğim? buradaki yerde bağırmadık. İyi misin şimdi baba? İyi. Ya baba ne olduysa anlat bize hadi anlat babacığım hadi. Burada istemeye gelmişler. Arda adası kocası sinirlenmiş. Ay o kadar korkutan ki hapse bakar mısınız ya inanmıyorum baba sana inanmıyorum ya. Dayan kön. <gülüyor> <gülüyor> Festival bitti, herkes yatağa, çabuk, hadi. Ferit nerede? E uyanmadı o. Bomba maruz kalsak öbür tarafta fark edecek namussuz. Hadi, hadi, herkes yatağa, hadi, çabuk. Hadi, iyi Allah geceler, iyi versin. geceler. Hadi oğlum, hadi, hadi. İyi Size Allah rahatlık versin Oğuz Bey. Hatta bu hayal gücüyle kolaylık versin. Sen de vardın. Ne ben de vardım. Ceren'in o isteme töreninde siz de vardınız. E, normal olarak bir Kızlarda o kadar hakkım var değil mi? <gülüyor> o kadar normal değildiniz ama. Nasıl değildi? Peki anlatayım gel. Burada anlat. Çocuk çocuk var şimdi odalarında duyan Gel anlatayım ki. Sen bilirsin vallahi ne tuhaf rüyaydı öyle ben anlamadım böyle. Tuhaf bir ya böyle kahve falı gibi enteresan bir şey. Hadi geri anlatayım. Ha. Peki sen bilirsin. Siz benim kadınsal merakımı kullanarak beni yatak odanıza çekmeye çalışıyorsunuz ama yemezler. Artık yeter, değil mi? Bilmem, yeter mi? Eda Hanım, ...beni özlediniz mi, özlemediniz mi? Siz beni özlediniz mi? Ya Eda, niçin soruyorum? Soru sorarak cevap veriyorsunuz ya. Siz niye durmadan soru sorup beni sıkıştırmaya çalışıyorsunuz... ...ağzından laf almaya çalışıyorsunuz Oğuz Bey? Ha, ne alakası var yani? Tabii, hiçbir şey söylemiyorsunuz. İlk adımın bana attırmaya çalışıyorsunuz. Ben gayet samimi sorular sordum ama siz Nazla, cilveyle boğuntuya getirip bana yeterli dırtmaya çalışıyorsunuz ama... Ben demem. Siz demezseniz ben hiç demem Oğuz Bey, hiç demem. Sizi de bundan sonra rüyalarda buluşuruz. <gülüyor> Günaydın. Günaydın. Günaydın. Bu kıyafet ne oğlum? 15 günlük tatil bitti mi? <gülüyor> e, tabii sen bir haftadır komada olduğun için fark edememişsin. Nasıl atlatabildin mi şoku? İyiyim ben iyiyim. Oğuz Bey'in kabusları da bitmiştün gece sonunda. Ne kabusu? E, ben kalkayım artık yavaş yavaş. İlk günden okula geç kalmayayım görüşürüz. İyi bir dönem olur inşallah. İyi dersler aslanım. Arda, demin sen Oğuz Bey'in falan dedin. Ne demek istedin? Ya öyle çok önemli bir şey değil. Ee, biz de abarttık zaten hani. Hesapta biz üçümüz Ceren'i istemeye gitmişiz falan öyle şeyler. <gülüyor> vay vay vay! Demek sonunda Oğuz Bey'in da olduk ha? Ya canım aslında bu kabus falan sayılmaz. Hayırlı bir rüya bu. Bak Arda sen niyetlenirsen yani ciddiysen bu evin reisi olarak ben gider isterim Ceren'i sana. Merak etme. Evet sen istersin. Ee, hatta istemek konusunda da gayet iyisin bunu biliyoruz. Ama sana kız vermezler be reis. <gülüyor> Hadi benim işim var görüşürüz. <gülüyor> Afiyet olsun. Sağ ol canım. Bana laf çaktığına göre kendine gelmiş demektir. Karışma şunların ilişkisine diyorum Yaman. Zaten canım sıkkın. Senin canın niye sıkkın şöyle Bütün gün evde oturuyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Sıkıldım işte. Ama hayatım benim bildiğim sen yıllardır böylesin. Evet. Ama o zaman sürekli sarhoş olduğum için... ...ne kadar sıkıldığımın farkında değildim. Sen darlanmışsın hayatım. Bak bence sen bugün bir değişiklik yap. Dışarı çık. Kuavvere git. Sonra akşam ben gelince birlikte çıkarız ve bütün sıkıntıları boğaza gömeriz. Tamam mı? Ya Allah cezanı versin senin. Kafanı da soksaydın lan yumurtanın içine. Karışma be abicim. yumurta ya. Konsolos köpeği. Ya şu hale bak, dirseklerinden yağlar damlıyor. Pis herif. <Gülüyor> sıkıyorum, sıkıyorum. Allah! Ne oluyor lan? Allah! Ya, tamam tamam, Ben zaten geliyorum, sıkılmışım burada. Köşteki eğlenceyi kaçırdım ama hafta sonu eve kapanıp davaya çalışmam çok iyi oldu Eda'cığım. Aman, kaçırdığım bir şey de yok canım. Öyle eğlence eğlence. Vallahi Oğuz geri adım atayım diye elinden geleni ardına koymuyor. O bastırdıkça ben diyeti abartıyorum. O bastırdıkça ben diyeti abartıyorum. Yazık sonunda soya kökü yedirdim adama ben bile üzüldüm vallahi. Bana bak yumuşuyor musun sen yoksa? Yok canım yani yumuşamak değildi. Ya bu iş biraz fazla uzamadı mı Füsun? Yani nasıl anlarsam? Ya o bu işi bu kadar inada bindirmese vallahi ben bu kadar uzatmazdım. Da işi o inada bindirdi ya, ya emin ol indirecek olan ben değilim. E ne olacak peki? Orasını Allah bilir. <gülüyor> Hoş geldiniz Füsun Hanım. Hoş bulduk. Beklerken ne edersiniz? Çay, kahve, viski? Ee, i̇ki kahve alalım. Peki. Ben doğru mu duydum? Viski mi dedi? Burası böyle. Ay Füsun, baksana duydum geldim şu sosyetik kuaföre kız buradan çıkabiliriz inşallah. An edacım, içkin mi var, sigara mı var? Ne masrafım var Allah aşkına? Burada da böyle bir kafamızı dağıtalım işte. Aman doğru be, kırk yılda bir hovardalık yapalım. Değil <gülüyor> mi? <gülüyor> Şuna <Gülüyor> Babacığım siz Mesut'un oraya kadar zahmet etmeyin dedik biz getirdik böyle. Vallahi ne diyeyim? Çok makbule geçti. Afiyet olsun, afiyet olsun. Beğenmene çok sevindik. Oğuz ben Füsun'la barışacağım. Hı? Ne? Ne? Ben de Damla'yla barışacağım. Ne? Ne? Öf, ah, duydun işte Oğuz ya. Sanki biz de bundan niye bu kadar çok çekiniyorsak... ...Mahmut Hoca gibi biz kızlarla barışacağız kardeşim. Yok öyle bir şey yok. Ya ben sevgilimi özledim Oğuz ya. E, ben de karımı özledim. Kardeşim ben de özledim ama özlemek ayrı. Sebahat etmek ayrı. Ya Oğuz iyi de yani biz bizim beraber olmak istediğimiz... ...ve kavuşamadığımız kadınlara karşı sebahat ediyoruz ya. Ya bizi zorla efsane mi yapacaksın Oğuz? Arkadaşlar, arkadaşlar bir bir sebhanın sacayayız. Bunlardan ikisi karalır, sen alır. Üstündeki gururumuz yere düşer, kırılır, param parça olur olmaz. Baba yiyeceğim gururunu ama ha ben ben karıma doyamadım ki da. Anlayamadım? Yiyeceğim gururunu diyorum, gururunu kuru fasulye güzel mi diyorum? Gururunu anladın, sen onu yanlış anladın. La Hello. Ferit ne haber? Elif ben. Ne var? Yarın akşam için kimseye söz verme. Kavalyem olarak arkadaşımın doğum gününe geliyorsun. Eğer gelmezsen fotoğrafı Damla'ya gösteririm. köşke çağırıp bir şans daha verdiğiniz için çok teşekkür ederim Eda Hanım. Eminim bu hamlede sizin payınız büyüktür. Rica ederim. Yani biz gerçekten Ceren'i çok seviyoruz. Eksik olmuyor. Umarım sizin oğlanların da kız arkadaşları Ceren kadar hanımefendi olur. Gerçi Yaman pek ısınamamış ama. Yaman bizim çocukların kız arkadaşlarıyla mı tanışmış? E tam tanışma değil. Tesadüfen karşılaşmışlar. Sizin haberiniz yok muydu? Yok kızlardan haberimiz vardı da tanıştıklarından haberimiz yoktu. Yoksa ilk önce Eda tanışmak isterdi, değil mi Eda? E eh, bize de kısmet olur inşallah. Efendim. Hayır, o şirket değil, Rücan şirketler grubu. Vallahi ben sana rağmen dava kazanıyorum ya, bravo bana yani. Ne oldu? Ay neredeyse davanın ortasına geldik. Asistanım hala şirketin adını bilmiyor. Bunu da kovacağım, adım çıkacak diye korkuyorum. Affedersiniz, ya ben istemeden kulak misafiri oldum da... ...ben geçen yıl o grubun yaptığı inşaatlardan bir daire almıştım da... ...neyi araştırıyorsunuz? O dairelerden bir kısmını şimdi bizim köşkün bahçesine yapmak istiyorlar da... ...ona engel olmaya çalışıyoruz. Allem edip, kalem edip site inşaatlarını burnumuzun dibine kadar soktular da Şule Hanım. Bana ne kardeşim ya, ben sevgilimi özledim. Ayrıca konuştum, o da beni özlemiş. Gizli gizli konuşuyorsunuzla, ha? Cık cık. Bunu bana geçen gece Eda'yı zorla odaya sokmaya çalışan adam mı söylüyor? Arkamdan istihbarat daha da kurulmuş. O gece bitirseydim biterdi bu iş Olsun. Bak hareketimizin lideri olarak bu şalvar davasını bitireceksin. Bitirmezsem... ...hipo olayının yalan olduğunu Eda'ya söylerim. Kalleş! Ben de bu bahaneyle... Eda'yla barışır. Bütün suçu Ergin'in üzerine. Atarım. Ulan Ergin. Davayı ihanet ettin ama... Ne yapalım? Kader varsa... ...börünmek ne yarar? Dövünmek. Hain keltaş. <gülüyor> lan Zibutay. Senin bu villa dediğin kreşten beter. Adamı kaçırdınız lan. Ben orada değildim Tayra. Zaten ağzını burnunu kırdım salakların. Sen de mi ağzını burnunu kıracağım ben ha? Keşke benim orada bıraksaydık adamı ya. Bana 24 saat ver Tahira. Hatamızı temizleyelim. Sana bir dakika bile vermem. Sen ortalığı bulandırma. Okşafat diye. E peki şimdi neyi bekleyeceğiz Tahira? Sen benden haber bekleyeceksin. Bu serveti kaçıranlar er geç... ...beni bulacaklardır. Hadi yürü. Bire ki Tahira. Ah. Allah razı olsun abi. Neyse ki adamlar salaktı da sizi arayabildim. Yoksa Yunanistan'a gönderecekti beni o Sabutay denen adam. Susulan. Sabutay iyi çocuktur. Bana bu yamuğu yapmazdı. Tahir denen adamın talimatları ile hareket ediyormuş baba. Beni de bu durum düşündürüyor oğlum. Araştırdım. Arkası sağlam. Abi konuşurlarken duydum. Adam Adanalı ağa Biliyorum ben. Çok dikkatli olmamız lazım Volkan. Baba... ...ben bu işe baş koydum. Tahir denen adamı bu davaya hiç karıştırmayacağız. Servet araziyi bize satacak, bu konu kapanacak. İyi de oğlum... ...Oğuz'u tehdit edip korkutmak bir işe yaramaz ki. Onlara hiç bulaşmayacağız baba. Sadece avukatlarını geri çekilmeye ikna edeceğiz, o kadar. Ay şu hale bak Füsun. Ya oğlumun bir arkadaşı olduğunu Şule'den öğreniyorum. Ay çok ağrıma gitti. Ya canım belki utanmıştır çocuk söylemeye. İyi ama ben onun annesiyim. Yani çocuğumun özelliğini niye Lale'nin kadınından öğreniyorum? Bu akşam şalvar davası bitiyor. Sakın Füsun'u bırakma. Füsun bu gece eve dönmesen olur mu? Hayatım üç gün sonra dava var. Eve gidip çalışmam lazım. Ha, bu gecede kaldı iki günde halledersin sen onu arkadaşım. Hadi kırma beni ne olur. İyi tamam hadi. Bir geceden bir şey olmaz. Aslansın. Volkan Bey. Avukat yalnız değil. Köşke girdiler. Ne yapayım? Çıkıncaya kadar bekleyin. Tamam mı Okan? Ferit'cim. Aa, çok ayıp ama. Bayanların çantası karıştırılır mı hiç Ferit? Başka bir plan yapmam lazım benim. Hiç başka plan yapma, Oğuz bu hallediyor. Öyle mi? Evet. Kurtuluyoruz bu sallama hayattan. <gülüyor> Helal olsun baba. Sevgili dağla arkadaşlarım. Aşağıya hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Lideriniz olarak her ne kadar beni satmış olsanız da son olarak şunu söylemek isterim Beş çocuk sahibi bir adam olarak iki haftalığına geçmişe döndüm. Üniversite yıllarıma döndüm. Herkese zamanla yolculuk yapmak nasip olmaz. İkinize de teşekkür ederim. Atacaktın beni baba. Ya ben ağladım beni. Onu nasıl konuşacaksın baba? Öyle yalandan duygusallık yapma Ergin. Oğuz Bey. Ben yılmadım efendim. Benim arkadaşımın da damadım adillik ettiler. Geri adım atıp konuşmak isteyen sizdiniz. Eda'm çıldırtmayayım beni. Ben geri adım falan atmadım. Ben bu bu iki arkadaş davaya ihanet ettiler. Yoksa ben sonuna kadar giderdim yani. Vay be, Oz abime bak vuruşarak çekiliyor. Yemin ederim. <gülüyor> Esas Eda ablam nasıl dimdik duruyor? Aynı Leyla gibi. <gülüyor> Sen de aptal aşık oldun Timur ya. Merve, Timur aptal deme. Liderleri olarak, liderler liderleri olarak barışmayı kabul ediyor musunuz? E şöyle ya lider oncunca barış oncay. Ya don Bir lider olarak gerektiğinde geri çekilmeyi bilmeniz büyük erdem Azbe. Oncay, on lider oncun bayı, iyi atarım. Lütfen tepemin tasını attırmayın ve ee, ben geri çekilen ben değilim bunlar. Bunlar cepheyi terk etti. Babacım tamam siz sakin olun olay kızışacak şimdi. Abla biz istedik biz barışmayı biz istedik. Evet Eda yani Oğuz aslında hayatı evet. boyunca lahmacun yemeyi göze almış ama biz dayanamadık. Duydunuz mu? Duydum efendim. Anlaşmayı kabul ediyor musunuz? ...son kez mutfağa gireriz ve ne yaparız? Yok. Yumurta! Ee, hadi! Hadi! Evet. hadi. Evet. Biz de o zaman ekmek almaya hadi, hadi gel. Hadi. Sen Abi. gitme bir dakika. Biz de odamıza gidelim. Bir şey konuşalım. Siz gidin ekmek alın gelin, dönüşte... ...senin şu kız arkadaş meselesini konuşalım oğlum. Şule, bence biraz abartıyorsun. ...bence senin aklın hala eski karında. Lütfen biraz daha sakin olur musun? Olamam, olamam. Karşı dava açmışlar. İnşaatı da, benden aldığın paraları da Eda'yla uğraşmak için kullanıyorsun. Hayır efendim, ben o yatırımı ailemiz için yaptım. <gülüyor> yani koskoca İstanbul'da bir tek Eda'nın mahallesini mi buldun inşaat yapacak? Bunu nereden öğrendin? Eda'dan. Ne? Tesadüfen kuaförde karşılaştık. Kadının haberi yok tabii senin olayların içinde olduğundan. Ama ben taşları birleştirdiğim zaman altından kimin çıktığını görebiliyorum. O araziyi bulmamız tamamen bir tesadüf. <gülüyor> bu kadar tesadüfe ancak salaklar inandır. Şöyle eğer gerçekten böyle düşünüyorsan ben bu evi terk ederim. Öyle mi? Evet öyle. Ve şimdi çıkıp gidiyorum. Otur tek başına düşün. Eda'nın dolduruşuna gelip kocanı kaybetmek istiyor musun istemiyor musun? Ya kaydım da. Bugün başım kalaba, ellere vaa. Eda eden Eda Hanım, zaten e, şu e, Allah aşkına, benim tadına bakın ya. Bakayım, bakayım tabii Oğuz Bey. Ama bu anlaşmanın şerefine bu gecelik diyeti bozmanıza izin veriyorum. Ayrıca da bu türküyü bir daha duymak <gülüyor> istemiyorum. <gülüyor> Allah'ım sanki öğrenciyim ya. Şu ev yemeklerini ne kadar özlemişim ben ya. Evet, annemin yemeklerini de ben de çok özlemiş. <gülüyor> Yalan söyleme Timur. Ya bütün gün Leyla'la birlikte kantinde tost yiyorsunuz. Leyla senin şu beğendiğin kız mı? Ha? Şey, anne... <gülüyor> Sevgilim desene. Adam çocuğu zorlamasanıza arkadaşı işte. Ay ne zorlayacağım be? Aa, a, annesiyim ben. Yani benim de çocuklarımın kız arkadaşları olup olmadığını öğrenmek en doğal hakkım. Değil mi Efe? Hiç bakma Ferit abine, hiç. Çok alakasız bir yerden öğrendim çocuğum, çok. İyi de anne ben Oğuz abiye söylemiştim zaten. Evet adam bana söyledi, benim haberim var. Öyle mi? Evet. Bu ailenin reisi olarak beni seçmiş ve benle paylaşmış. Ne var bunda? <gülüyor> Yok bir şey ne olabilir? Hı. Eda abla aslında Efe'nin sevgilisini ben de gördüm. Gerçekten çok güzel bir kız. Sen de gördün mü Ceren? Evet Eda abla ben de gördüm. <gülüyor> Öf, zaten Leyla'nın ablasın. Ha yani bir ben görmedim bir ben tanımıyorum öyle mi Efe? A ne güzel ya. iki kardeşi, iki gelin böyle film gibi. <gülüyor> Erkin. Efecim çok sevindim. Hadi getir arkadaşını bir gün eve de tanışalım. İyi de anne zaten daha ciddi bir durum yok yani. E herkes görmüş bir ben görmemişim o. Ben de göreyim. Hem ben Oğuz Bey gibi insanlara kötü davranıp salonun ortasına bayıltacak birisi değilim yani. Aa, bir dakika ama. Kız çocuğu başka, erkek çocuğu başka. Yani şimdi, hani. Sana ne oluyor Ferit? Eda Hanım. ayrıca ben sizin gibi insanların kafasına odunla vurarak bayıltmıyorum. Efendim, o, o bir kere yanlışlıkla olmuştu. Ben onu hırsız sanmıştım. Siz insanları sözlerinizle bayıltıyorsunuz. Hiç hoş değil. O benim hitabet gücümün büyüklüğünden. Bravo! Bravo. Aziz Bey, Aziz Bey. Tamam, tamam, tamam. Kavga etmeyin, tamam. Getireceğim en yakın da Tanıştıracağım sizi. Aa! Getirin. <gülüyor> Bir dakika. Bu ailede cinsiyet ayrımı yapılıyor. Aa! Aa! Yeter, babamı rahat bırakın. Rejimsiz son günü zaten onun. Aman da babacığım. Ben size dolmayı vereyim mi? Ağzım dolu be ağzım Aa! Aa! <gülüyor> Elveda bağımsız erkek <gülüyor> hareketi. Elveda <gülüyor> bağımsız <gülüyor> erkek hareketi. <gülüyor> Sentimiz, Sentimiz erkek zemdi. Aşık, Aşık eder herkesi. Üstümüzden eksilmesin lahmacunun gölgesi. Üstümüzden eksilmesin lahmacunun gölgesi. Şu işe bak Refik, hoca hocayı tek kede, it iti dakikada bulurmuş derler doğruymuş. Oğlum birisi eski karın, birisi yeni karın. Ne biçim konuşuyorsun ya? Ne evet, var? Ne olmuş yani? Koskoca İstanbul'da kuaför mu kalmadı? İkisi aynı yerde. da Eda'nın dava açtığından haberimiz olmayacaktı. O da doğru ya. Refik, bu davayı kazanırlarsa, köşkün bahçesi satılanmayacak. Biz de Volkan'ın isteklerini yerine getiremeyiz. Adam parayı da geri alabilir. Tefeci, ne diyeceğiz? ile de atışmışsın. Boşver orasını. Posta koymuşsun oğlum. Ne demek boşver orasını? Ne postası be oğlum? Blöf yaptım. Giderim dedim. de o blöfü görecek yürek nerede? <gülüyor> Merak etme Nefik. Yine dört ayağımızın üstündeyiz. Hadi bakalım. Bir daha söyleyelim mi? Yok aslanım. Ufak ufak gidelim. Şule'yi daha fazla usandırmayalım. Bu kadar naz yeter. Hadi çek. Hadi bakalım. Ben acetimi giderirken çıkan oldu mu? Hayır abi. İyi. Arabaya binelim de şimdi. Avukat çıkınca ne yapacağız abi? Kaldıracak mıyız? Eşkıya mıyız lan biz? Eee ne yapacağız o zaman abi? <gülüyor> Münasip bir dilde davadan çekilmesini rica edeceğiz. <gülüyor> Evet. Hadi eyvallah. Bana bak, üzme arkadaşımı. <gülüyor> ne üzmesi be, ne üzmesi? Be. Sürgünden çıkmışım ben zaten. Davayı hakaret, <gülüyor> sen al. Tamam Oğuz, sen yenilmedin. Erginler pes etti. Aa. Hadi güle güle çocuklar. Hadi canım. Evet. Dikkatle gidin. Hadi yavrucamlar. Ergin, Ergin. Göz, Hadi. Göz. Çocuklar yaptın mı? Ha, odalarına girdiler. Eğ gençler ne doğası birbirlerini özlemişlerdir. Ya affedersin Zedan'ın da, hani özlemenin gençlikte ne ilgisi var yani? Ama niye tamam, çık yukarı geliyorum. Ne çık yukarı derken? Yatak odamızda mı? Hayır çatı katına. Tamam. Şöyle. Nedir bunlar? Bavulların Yaman. Görüyorum. İyi de neden buradalar? Çünkü içinde eşyaların var. Ne yani sen kocana evden mi kovuyorsun? Yo, Kovmuyorum. Eee? Ne o zaman bunlar? Giderim diyen sendin Yaman. Bak şöyle, ben yani şaka değil bu. Gerçekten giderim. E tamam işte, ben de onun için eşyalarını hazırladım. Gitmemi istiyorsun yani? Bunu sen istedin. Bak giderim şöyle. Git. Eğer gitmeye bu kadar meraklıysan, git. Gidiyorum ama. Güle güle. Bu kapıdan bir kere çıkarsam bir daha asla dönmem şöyle bilesin. Duydun mu beni şöyle? Gidiyorum. Ezin koydun değil mi arabaya? <gülüyor> Yapma Ergün, ben Oğuz muyum? <gülüyor> ya hemen de Eda'nın yerine taşındın ha. Neyse şimdi bunları mı konuşacağız yoksa bana mı gideceğiz ha ne Şarapı hala duruyor. Yok bana gidelim Ergün'cim. Ben o geceyi hatırlamak istemiyorum. Tamam aşkım, sana gidelim. Ne oluyor ya? Bunlar resmen kesiyor. Ne yapıyorsunuz Oğuz Bey? Yok, değilim de bu şarkıyı eskisi kadar çok sevmediğimi düşünüyordum artık. Aa, niye? E, çok şey yani bize uygun bir şarkı değil yani. Nasıl uygun değil? Ya gizlisi saklısı mı kalmış ya? Biz birbirimize aşığız, diller gibi aşığız hem de yani. Değiliz de, de. Değil. <gülüyor> Dava süreci devam ediyor. Dava süreci, devam etsin, devam. Devam ederse etsin yani, ne var? Allah Allah! Ne var, mahkeme mi karar ver? Her taraf dava oldu zaten. O mu karar verecek bizim sevimseydiniz sev mi? Siz Ay. beni seviyor musunuz? Biz birbirimize deliller gibi aşık değil mi? Seviyor musunuz, seviyor musunuz? Seviyor musunuz, sevmiyor, musun? sevmiyor musunuz? Siz illa hakim istiyorsanız o zaman tamam. Oz Bey! Ee, Eda Karaman'ı... Sevdiğinizi kabul ediyor musun, seviyor musunuz? Cevap verin. Evet, ee, evet hakim Bey, ee, seviyorum. <gülüyor> siz Eda Karaman... ...Oğuz Karaman'ı seviyor musunuz? Bir, hakim, bir cevap ver. Bir cevap, bir bir şey söyle. Ya bir küçük, evet mi, hayır mı, bir şey söyle ya. Denetmen ben edarım. Ay tamam çocuklar duyacak dur. Ah et evet, et evet, et. Evet. Tan tan tan tan. dur çocuklar. Tan tan tan <gülüyor> <Şişt>. <gülüyor> ee, ben de sizi... ...buna konuşuyor. Müebbet beraberliğe mahkum ediyorum. Yeter artık! Dinle bak, Hakik konuşuyor. Afakanlar bastı, artık konuşacaksınız. Şimdi konuşun, konuşmayacaksınız. Ebediyen susun! Hukuki terimler için de afakanlar bastı diye bir şey yoktur Oğuz Bey. Sayenizde girdi Edan. Hukuki terimlerin arasına girdi. <gülüyor> tamam efendim, Eda Hanım da teklifinizi kabul ediyor ama bir şartla. Şimdi çocuklara hiçbir şey söylemeyeceğiz, yarın beraber açıklayacağız. Ee, kabul Hı. ediyorum hakim bey, tamam. Ee, Oğuz Bey çocuklara daha sonra açıklama yapılacağını kabul eder. Hadi odamıza gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Telefon çalıyor. Gidiyorum. Bu... Aman ergen boş. Olsun. Ay deli misin? Bak belki önemli bir şeydir ya. Aa deli mi ne? Hadi. Allah Allah. Ne var ergen? Aşağıda mısınız? Tamam iniyorum hemen açıyorum. Ne olmuş? Bilmiyorum. Ya arabayla önümüzü kestiler. Yani davadan geri çekilmemiz için tehdit edildik olsun. Kim bu adamlar? Ne istiyorlar? Yani bu bahçe kaç para eder Oğuz? Ya yani dertleri demek ki arsa değil. Kim peki bunlar? Volkan'ın adamları. Volkan mı? Volkan'ın ne alakası var? Evet Eda, Volkan Yaman'la ortak. Ne diyorsun sen Ergen? Ya benim Volkan'a attığım yumruktan sonra herif hırslanmış, tamam mı? Bizim da o inşaat işine bile giriyormuş, bir şekilde tanışmışlar işte. Yaman da mı işin içindeymiş? Ya aslında Volkan sırf inadı yüzünden Yaman'a para vermiş. Tek derdi köşke bulaşmak. Onlar da böyle bir tezgah kurmuşlar işte. Yani siz bunları biliyordunuz, öyle mi? Evet. Niye bana söylemediniz, hı? Ya yani işlerin tıkırındaydı. Bu adamlar da karanlık adamlar. Hem zaten biz ile konuştuk. Hatta Tahira da işin içinde yani? Evet. Ya neler olmuş, hiç haberimiz yok. Aşk olsun ya. Hayatım, keyfin kaçmasın diye söylemedim. Niye bu kadar uzatıyorsun, anlamıyorum ki? Sen Tahira'yla konuş, Oğuz. Tamam, gider konuşurum. Konuşuruz, beraber gideriz konuşuruz. Evet Eda, madem onlar hukuk dışına çıktı. Tamam, biz de Tahira'yla onların anladığı dilden konuşuruz, ne yapalım? Ya kusura bakma, Tahira sabah köründe seni de rahatsız ettik ama. Ya Yavruca öderim ya, bu kusura bakmayın. Rahatsız oldu yahu. Eda'cığım Allah razı olsun. Melahat Adana'ya gitti, ben ona küçük bir evi almıştım. Kiracısı kaçmış, ona bakmaya gitti. O sırada bir de biz bir hizmetçi aldık, yardımcı, Filipinli bir kız. Giderken ona da izin vermiş. Bak bak, akla bak, bak, bak, çakal. Neyse, bırak. Neyse, hallettim ben. Ama bu gece gözüme hiç uyku girmedi. E ya kızım rahat ol, korkmayın. Rahat olun yahu, Allah Allah. Ya yani şu Volkanla bütün ticari ilişkimi hemen bitireceğim. Şimdi sırası değil kızım. Önce şu bahçe işini bir halledek, ondan sonra işte yaparsın. İyi de Tayyar, bu işi çok büyümeden kapatırız, değil mi? Volkan'ın bu işle hiçbir alakası yok. Dünür. Bütün iş babasından bitiyor. Ben babasının kim olduğunu öğrendim. O da benim kim olduğumu öğrenmiştir. Ne yapacaksın peki? Ne yapacağız? Karşılıklı konuşacağız. Biz de biz de gelelim. Siz gelmeyin kardeşim. Sen evine git, işlerini et. Ben sana haber sallarım ya. Bırakın. Hadi. Abi olsun, yiyin ya. Allah Allah. Ha? Hah, olacağı buydu. Günaydın Yaman. Ah! Hmm. <gülüyor> Günaydın Refik. Ah, donmuşum be. Ne o? Şule yemedi galiba bilefini Ne alakası var be oğlum? İstiyorsan git dedi, ben de ceketimi aldım çıktım. Bırak Yaman, bavulları da vermiş eline. Resmen kovulmuşsun işte evden. Tatava yapma Refik, tatava yapma. Git bana bir kahve yap hadi. Bütün gece dondum zaten. Ah! Anam, anam, anam, anam. Her yerim tutulmuş. Biraz ovalasana beni de Yok daha neden. Ah. Günaydın beyler. Yüzünüzü gören cennetlik. Neredesiniz ya? Özledik vallahi. Efe biraz kafanı toplasana ya. Dört işlemi de mi unuttun? Ne yapmışım yine? Matematikte bir ilke imza atmışsın Efe. ile altıyı toplayınca on dört mü eder Efe? Uf, aklım pek yerinde değil. Ondan tamam. Nedeni belli oluyor. Neyse kafanı topla sonra çalışırız. E ee, hangi ders? Matematik. Oo ben matematiği yedim bitirdim. İstersen seni de çalıştırabilirim. Ama sınav iki gün sonra fazla vaktim yok. Ee, akşamları çalışırız. Ee, bize gelebilir misin ki? Gelirim tabii. Of. Ama Timur da evde. Şimdi Leyla da gelmek ister, ayak bağı olur bana. Ee, olsun. Biz de annemle çalışmayız. Babama gideriz. Ev bol. Nerede oturuyor? Ee, karşı tarafta. Yani size biraz ters ama beraber gideriz. Ya o zaman dönemem. Dönme. E ee, bana verecek fazladan bir yatağınız varsa dönmem. Tamam. Ee, tamam o zaman. Ben babama haber vereyim. <gülüyor> Vallahi bir yarap. Hayatınızdan şüphe ettik beyler. Var mı öyle zora gelince kaçmak ha? Aa estağfurullah ne kaçması? Ortalık tozluğumun alınca kayboldunuz ama. Yok yok ailevi sorunlar vardı. Yani bizim hanımın olduğu için Bodrum'a gitmem gerekti. Sen tatildeyken biz de buradaki bütün pürüzleri hallettik. Zahmet olmazsa şu projeyi değiştirelim artık ha. Bir an önce bahçe... ...inşaat alanına katılacak. Katarız katmasına. Ha da biz bize karşı bir dava açıldığını duyduk da. <gülüyor> o iş gün gece halloldu Yaman. Bitir artık şu işi. <gülüyor> bir dakika beydan. <gülüyor> Efendim. Kim? Tahir. Tahir, Tahira Bu ismi duymuşsundur herhalde. Duydum Tahir Düştüm. Ee, ben de diyorum ki bir araya gelmek de şu meseleyi bir konuşalım. Tamam. Konuşalım. Tamam. Efe'nin kız arkadaşı oluyor. Ben gidip Şule'den öğreniyorum. Allah Allah! Olur mu böyle şey? Haksız mıyım Oğuz? Değil. Hadi o neyse. Benim basit bir belediye olayı sandığım şey acayip polisiye bir romana dönüşmüş benim haberim yok. Niye bana anlatmıyorsun? Hayatım ben söylemeye çalıştım. Hayır ama neden en son her şeyi ben öğreniyorum. Neyinim ben senin karın değil miyim? Ne dedin sen? Ne, dedin sen? ne dedi duydun mu? Ne? Karın değil miyim dedi? Dedi dedi dedi dedi bitti. Alt ayda ağzımdan çıktı benim. Yok öyle ağzımdan çıktı maktaya benim bitmiştir ya, karım benim, karımcığım. Ay Obuz, dur, Allah aşkına <gülüyor> şey dükkandayız. Tamam ne yapalım bizim dükkan? Akşener'in çocuklarımıza da e, açıklarız tamam mı? Bana bak, sen de sakın Damla'ya bile bir şey söyleme. Babacığım sen sızlak. hiç merak dükkan. etme, ağzıma bile ağrını. <gülüyor> dur, dur diyorum. Aa, Neydi otur, ya? aa, otur, tamam, dükkan hadi. burası. Ağzını açamazsın zaten, bu akşam benimlesin. Recyanlar. Yok. Uğuz tamam dur dükkândayız. Çaylar geldi. Canım ya galiba mal geldi. Kamyona bir baksana sen. Tamam baba. ben sana yardım edeyim. Babacığım sen tatlandırıcı ile içiyordun değil mi? Bir Bakayım. Getirdim, içer misiniz? İster misin Leyla? Olur, teşekkür ederim. <gülüyor> Kusacağım galiba. Ne oldu? Acı geldi anne. <gülüyor> Leyla! Leyla! Alo Arda, kaç gündür neredesin sen ya? İşlerim var sevgilim, eve kapandım. Ne işiymiş bu? Eve kapandım işte, çalışıyorum. Dur bak. Duyuyor musun? Babana mahcup oldum bir kere ama sıkı çalışıyorum. Bu sefer karşısında daha sağlam çıkacağım. Arda, babama mahcup olmayacaksın diye beni unuttun. Farkında mısın? Fethedilmesi gereken kale bu sefer baban. Ha, yani benim kalemi fethettin, ben çantada kekliyim öyle mi? Aa, olur mu öyle şey sevgilim? Gizli aşk bu. Söyleyemem, Söyleyemem derdimi hiç kimseye. Benim, Zevke veda, benim. neşeye de veda artık her şeye. Ay yok Arda bu sen değilsin. Sen çok değiştin veda. ya. Sen eskiye dönünce beni ara olur mu Arda? Güle güle. <gülüyor> Ay çocuk resmen göz göre göre babamı benzemeye başladı ya. Nerede bu resim ya? Vay! Ablacığım mamummuş ha? İşte burada. Allah kahretsin şarjı. Ya şarjı bitecek zamanı değil. Cumarhanelerinden, tefeciliğinden, bir de o karışık işlerini hepsini öğrendim. İster misin şimdi ben bunu gideyim polise, oğluna anlatayım ha? İşler bu hale gelsin istemezdim Hamdi abi. Geldi bir kere. Bak Tayra, bana böyle bir oyun oynarsan düşman kazanmış olursun bilmiş ol. Düşmanı kazandın bile. ...buraya seni sul yapmak için çağırdık efendi. Ne istiyorsun? Bak ha, senin oğlum bir yumruk yedi diye... ...şımarıklık yapıyor. Bu yüzden de benim dünürme rahatsızlık veriyor. Bunu verdirmem, sonu hiç de iyi olmaz. O razı dünürünün mü? Ha, ferasetine kurban olayım. Hey ya, anladın şimdi söyle bana... ...ya düşman ol, karşında kaldı ya yanında ol. Ben bizim gibi adamların arasında husumet çıksın istemem. Ama benim tayfaların önünde de geri çekilmem bana yakışık almaz. Haklısın, yerden yiyor kadar haklısın. Benim deponun yanında bir otopark kapattı. Nereden bakarsan bak, ayda 40 kaymayı cebine indirin ya. Ortak mı olacağız? Yok canım, benimle değil. Zibitayla ortak olacaksın. Onun babasını nasıl olsa tanıyorsun. ...ortaklar arasında hüsumet olmaz, doğru olmaz öyle değil mi ha? Tamam Tayra. Dediğin gibi olsun. Anlaştık. Anlaştık. Eh, anlaştığımıza göre şimdi bir acı kahve çek ha. istersen acı kahve yerine birer duble viski koyayım. Daha iyi olur derim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> olur, viski çek. saatte evde? Bir işim yok. Babam bir dosya unutmuş. Ee, nerede çalıyor bu telefon? Hangi telefon? Nerede çalıyor telefon? Hangi telefon nerede çalıyor? Ferit arkamda çalıyor telefon. Hangi arkamda? Aa, bu arkamda çalmış benim. Ferit bu Elif'in telefonu. Elif'in telefonunun sende ne işi var? Şarjı bitmiş bunun. Elif de dedi, ben dedim ki evde muhakkak vardır 50 tane şarj ait olduğu için muhakkak bulurum diye. Sevmediğin bir kız için ne kadar zahmete katlanmışsın. Ya sevmiyorum. Yine sevmiyorum da işte senin hatırına iyi davranmaya çalışıyorum kıza. Merhaba Safiye abla börekleri yolladı. Ne Ferit ya? Ee, şarj aleti varmış. Ofiste bulamadım ama burada buldum. Ee, i̇stediğin zaman alabilirsin. Zahmet etmeseydin keşke. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Yok zaten telefon dandik ama içindeki fotoğraflar çok önemli benim için. Baksana Damla. Bak bu benim kardeşimin doğum günü. Bunlar da bizim kızlar. İnşallah en kısa zamanda tanıştıracağım sizi de. Ya diyorum acaba bu fotoğrafları hani ne olur, ne olmaz diye bilgisayara falan mı aktarsam? Yani ben de öyle yapıyorum. Değil mi? Evet. Evet. Neyse. Tamam o zaman görüşürüz. Hoşça kal. Hoşça kal. Şunu kıs biraz. Ben bu Türk sanat musikisini öğreneceğim anne. Hatta hatta gerekirse Ceren için tambur çalmayı bile öğrenirim. <gülüyor> ne zamandır dinliyorsun? Sabahtan beri. Bazı şarkılar o kadar ağır ki bir ara fenalık geçireceğim sandım. E, tamam işte oğlum ara ver biraz. Hayır. Hayır ara ara yok anne. Oğuz abi'ye yetişmem lazım. Arayı kapamam lazım. Aa! aa. Neler de almış. Medyaşen. Ben çok severim bu kadını. Koy sana dinleyelim. Sen Medyaşen Sancakoğlu'nun tam 500 adet bestesi olduğunu biliyor muydun? <gülüyor> Nereden bileyim Arda? Gördün mü? İşte Oz de böyle şaşırtmayı planlıyor. <gülüyor> <Hop>, Koyu. <koyayım. gülüyor> Alo baba? Ha neredesin sen ya? E sabah da göremedin, erken çıktın zannettim. Şule de bir şey söylemedi, ne oluyor merak ettim. Yok bir şey aslanım, geçici bir tatsızlık. Hmm. E akşam gelmeyecek misin peki? Yok, yok aslanım bu akşam gelemeyeceğim. Ama sen bugün mutlaka Şule'nin evine git, tamam mı? Ben birkaç güne kadar dönerim. Ha Efe, bana bak sakın bozma düzenini ha. Ha. İyi tamam, ben bakarım o zaman. Hadi görüşürüz. Ee, şöyle yapalım. Akşam ders çalışmaya annemin köşke gidelim. Hem annemi tanımış olursun. Uyar mı? Vay, insanın köşkü çok olunca tabii. İyi, bana uyar. Ee, süper o zaman. Hadi. Baktım o ya, baktım o ya. Yaman bu gece gelecek mi anne? Sanmam. Ee, beyefendinin gönlü ne zaman ister, ne zaman gelirler acaba? Bilmem. Belki de bir daha hiç gelmezler. Ne? <gülüyor> Galiba bu iş yürümeyecek Arda. Oh be anne. Oh be. Hele şükür kurtuldun şu rüyadan. Ya aslında nedeni umurumda değil ama usulen soruyorum. Yani Yaman için söylenenleri... Hep kulağımı tıkadım ama haklılar galiba, eski karısına saplantısı var. Bilmiyorum, nerede bir çapan oğlu var, her şeyin altından yaman çıkıyor. Bilmiyorum, belki kendince iyi bir şeyler yapmaya çalışıyor ama çalışmak yetmiyor. Ee, e, boşanacak mısınız peki? Yani danışmanıma sordum, o da bu kadar masraf ettin, inşaatın tamamlanmasını bekle zarara uğratma kendini. Sonra karı al ve ayrıl dedi. Ya kurtul da şu adamdan. Ben zararında değilim. Gerçekten. <gülüyor> Türk musikisine bak. Daha etkinden uğurlu geldi. <gülüyor> Bu herif gidince biz ana Üsküdar musiki cemiyetine mi yazılsak? Ne dersin? <gülüyor> Canım benim. Biz beraber olalım da ne istersen yaparız. Buyurun. Evet işte köşke geldik. Heyecanlı mısın? Yok. Güzel. Yalnız bir şey söylemem lazım sana. Yani bütün aileyi aynı katla göremeyebilirsin. Yani göre de bilirsin de işte. Ya ne diyorsun da efendim? Ya diyorum ki o abiyle annemin arası limonu biraz. Yani bu yüzden bir anormallik görürsen yanlış anlama, seninle alakası yok. Böyle bir durum var işte. Ama köçler her şeyi değişebilir. Hoş geldiniz oğlum. Nerede kaldınız merak ettim. Ya anne kusura bakma. Eksik kitaplar vardı da onlar için kitapçılara baktık. Merhaba canım, hoş geldin. Hoş bulduk. Ha tanıştırayım sizi Eda. Annem Eda. Ay çok memnun oldum. Adaşız yani, ne güzel. <gülüyor> evet adaşız ama ben pek böyle adaş durumlarını sevmiyorum. Onun için ikimizin de adının Eda olması normal bir şeymiş gibi davransak? Tabii canım, tabii normal bir şey. Zaten benim de dünyada tek Eda olacağım diye bir takıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> Yaşasın benim de. Sizi neyi anlaşacağız galiba. Evet. Hadi siz elinizi yüzünüzü yıkayın. Benim de ocakta yemeğim var ona bakayım. Ben sana lavaboyu göstereyim. Ya hayatım bu ne acele? Bak kız arkadaşı geldi Efe'nin seslerini de duyduk. B Bari bir tanışıp çıksaydın. Merak etme hayatım, tanışırım. Tanışırım, sen beni anlamak istemiyorsun ama... ...gidip hemen döneceğim tamam mı? Asker bu, izne gelmiş çocuk merak etme gecikmem. Asker çocuk bekletilmez, kırılmaz. Oğuz. Biz bunu bu gece açıklamayalım. Hem Ferit de yok ortada. Ha var ha yok ne fark eder ya. Ya şöyle söyleme şu çocuk için. Hem şu kız da gider biz bize daha rahat konuşuruz. Ne ya o bizim gelinimiz. Aman ne gelin ne gelin. Ya gerili yarım saat oldu, ne o? yakıştıramadım mı oğlu şuradan? <gülüyor> ben sana bir şey söyleyeyim. Ben bu kızı hiç beğenmedim. Bu çok fena, ben sana diyeyim. Bak, vallahi çok fena bu. Niye ya, ben çok sevdim. Biraz önce sabahlar mısınız siz diye sordum. Vallahi Oğuz Bey, ben anlatırım kafası alırsa iki saatte alır... ...almazsa sonra uğraşamam ben, dedi bana. Ne anlamayacakmış benim oğlum be? Allah Allah, hem evin babasıyla böyle mi konuşulurmuş? canım kız çat çat çat. Hakkın var ya aklına ne gelirse direkt... ...sakınmadan söyle Ben bir şey söyleyeyim mi? Biraz bana ...yakın kızma yani ama seni sattı biraz. Beni mi? Ay aşk Ben bunun yaşındayken böyle konuşacağım. Rahmetli anneciğim de bunları duyacaktı var ya... ...içinden gelenleri böyle çat çat suratıma bir sayıştırırdı. Cık, yapma ya. Kız çocuğu dediğin biraz saygılı olur, biraz ne söyleyeceğini bilir. Biraz karşısındakine efendi davranır canım. Olur mu böyle? Hadi ya. <gülüyor> Hadi ya mı? Vay Oğuz Bey, Oğuz Bey. Senin kızların herhangi birinin karşısında böyle çat çat konusu, böyle gevrek gevrek gülemezsin ama. Hem ayrıca sana teessüf ederim Oğuz ya. Ben terbiyesiz birisi miyim? Ben kötü bir yetiştirilmişim? Ne demek sana benziyor? Ne zaman ben böyle bir şey yaptım? Karşımdakine ne dediğini bilmeyen birisi miyim ben? Ha? Kaba bir insanlıyım, patavatsız mıyım? Ne demek istiyorsun? Dur, dur ya, dur. Sürat teknesi gibi beş dakikada iki kilometreyi bultursa... ...ama anlaşkına bak, yeni barıştık, daha yeni kavga istemiyorum. Bu gece beraber <gülüyor> Çocuklara hayırlısıyla bir açıklayayım mı? Ondan sonra. Tamam, ee, ben ikinci bir kavgaya mahalle vermeden yukarı çıkıyorum. İyi, hadi. hadi. Abla ben sofrayı kurdum. Hı, sofra hazır. Sağ ol canım, teşekkür ederim. Ama seni bu kadar üzeceğini bilseydim Ceren'den rica ederdim. Aşk olsun abla ya, o yüzden değil. Canımın içi. Yok bir şeyin, fastını hatlamak için direkt böyle söyledim. Ne oldu, neyin var? Abla ben Ferit'in üzerine fazla mı gittim acaba? Ne oldu? Bir garip davranıyor. Ve galiba yalan söylüyor. Hmm. Bak canım, eğer bir şeyler ters gidiyorsa... ...ki kadınlar bunu her zaman hissederler... ...o ters giden şeyi düzeltmek için hemen harekete geçmek lazım. Eğer kocanı ihmal ettiğini düşünüyorsan... ...bunu düzeltmek için hemen bir şeyler yaptın mı? Süreim tavaya kit. Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Oturalım mı Ferit? <gülüyor> Nasıl getirdin kızımı çocuğu silah soruyla mı? Merak etme son çırpınışları bunlar. Kafese girdik girecek. Nasıl sızdı köşke? Yarında da kardeşi sızar. <gülüyor> ne güzel işte ben de Efe'ye ders vermekten kurtuldum. Abla, bu kızlar çok tehlikeliler. Ne tehlikesi varmış Merveciğim? Görmüyor musun? Kardeşlerimizi elimizden alıyorlar. Merve ne alakası var ya? Ablam, Timur okuda yüzüme bile bakmıyor. Çünkü sevgilisiyle takılıyor. Ne kadar rahatsın abla ya. Sen de kıskançsın Merve. Tamam ola, ben seninle bu konuyu konuşmayacağım. Konuşma zaten, ders çalışıyorum. Öf! Öf! Iyilik, sağlık. Edacığım bana yarın ilk iş hatırlattı şu... ...aşağıdaki tuvaleti tamir ettireyim. Benim yazık damlama, inçik inçik. Helak oldu çocuk. Ya kız falan burada. Nasıl peki gelin? İyi puan toplayabildi mi? anne ne bileyim öyle kontes bir nezaketten yardım mi bile demeden geçti, kurulduk oldu. Ama o misafir ya. Hiç öyle davranmıyor mu yani? Ayrıca bakıyorum sen pek mi sevdin bu Eda'yı? Benim Eda'lara karşı ayrı bir zaafım var. Pişt Ay olmaz şimdi Oğuz. Eda! Yavrum annem babam merak etmesin senin saat bir hale geç oldu. Aa, Efe söylemedim yoksa. Ben bu gece burada kalacağım. Öyle mi? Hı <gülüyor> hı. Ee, annemlerin haberi var. Buranın numaralarını da verdim. Ya merak ederlerse ya da yalan söylediğimi düşünürlerse arayıp kontrol edebilirler. Bizce bir sakıncası yok ama istersen sen gene de... E, ...ben bir babasıyla konuşayım, babanla bir konuşmak isterim. Sorun değil. Babiş, ne haber? Ya ben geldim, Efe'lerdeyim. Efe'nin babası, velisi seninle konuşmak istiyor. Alo, ee, iyi akşamlar efendim. Ben Oğuz Karaman, merhaba. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Şey, e, Eda'nın bizde kalacağından haberiniz var herhalde değil mi? Evet, öyle söyledi de ben bir de sizden duyayım istedim. Rica ederim, rica ederim. Ee, hiç merak etmeyin, sabahleyin biz beraber buradan okula göndeririz. Saygılar, iyi geceler, sağ olun. Tamam. Ee, yalnız Efe işte e, atlamış. Olmaz. Hı. Hmm. <gülüyor> ee, hiç bir sakıncası yok bizim açımasından, hiçbir bir sakıncası yok ee, ama nerede? Ha? sen şeyde yat, Eda'nın yatağında yat. Tabii. E, bir pijama falan versin. Eda, Eda'ya, Eda'cığım. Eda'cığım Eda'ya pijama falan verir misin? Ben Ceren'den isterim. Evet. <gülüyor> Anneciğim, e, biraz emri vaki oldu anladım ama... Ya ...nasıl söyleyeceğimi bilemedim ben. Yani herkes erken yatar, arada kaynar diye düşündüm ben. Öyle mi? Bana... Olur oğlum, olur öyle şeyler olur arada. Ne olacak ya? ne, ne sakıncası var? Olur arada öyle şeyler. Ee, sen şey yap, fırla, koş. Damla ablan temiz nefesi falan çıkarsın. Tabii koş. <gülüyor> sağ oluz abi. Ol abi, abi. Sağ ol abi, sağ ol. ne yapıyorsun sen ya? Ne işi var elin kızın evimizde bizim ya? Hayatım ya, koyun koyuna yatmayacaklar ya. Yerini ayarladım, senin yerinde yatacak. Ayrıca anlamadığım bir başka şey de o. Niçin benim yatağımda yatıyormuş? E, ee... Hı? E, i̇kimiz kalacağız ya odada. Hmm. <gülüyor> Yine de bunlar bu yaşta bir kızda... ...tatsip ettiğim davranışlar değil. Güzel değil yani şımarıkça. Hayatım bunlar... ...modern aylılar. yani babasını ikna etmiş. E, yapacak bir şey yok, ne yapalım o? Öyle yani, çağdaşlık, modellik. Sen mi söylüyorsun bunu? İyi o zaman. Ceren yarın akşam Ardalarda kalacak. Bana sordu, ben kalabilirsin dedim. Şaka? Yok. Hem çocuğu tanıyoruz, telefon numaraları da var. Çok kötü şaka bu, böyle çok şirgin. Sensiz bir gece daha Türk filmi adı gibi oldu. Battaniye altında kestane kokusunda seyrettiğimiz. Yoksa biz Oğuz Bey sizinle gerçekten eski bir Türk filmimiz. miyiz? ...özene bezene yazdım, cevaba bak. Sana cevap mevap yok, yalnız uyu ininde. Nasıl delirdi ama. Allah canına almasın ödümü patlattın. Topluyordun bütün köşkü başımıza. Ne işi var senin burada? Ne ya? Ne ya? Saati koymuştum. Çocuklar uyanmadan gideyim yerime yatayım diye. Ha. Ya yat. Ya Uğuz, çocuklara ha. bir açıklama yapmadık. Evde de misafir var. Geçle hmm. oluruz. Ya alsana işte be beraber sarmaşaraş çıkarız açıklama alsana. Ne айı yapacak kadar çocuklara ne açıklayacağız ya. Sen hmm. de uyanmadın deli deli konuşuyorsun hadi yat. Hmm.